Merhaba sevgili ikizler ve yükselen Burcu ikizler olanlar Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili ikizler oldukça hızlı hareketli bir aya başlıyoruz Sizin gezegeniniz Merkür bu ay çok hızlı biliyorsunuz Haziran ayında gerilemişti ve bunun etkilerini en fazla hisseden siz oldunuz gezegeninizin gerilemesi sizi de biraz geriletti, biraz duraklattı günlük yaşamınızda iş hayatınızda zihinsel anlamda oldukça karışık ve biraz zorlayıcı bir ay geçirmiş olabilirsiniz şimdi Merkür düzeldi ve bu ay çok hızlı ilerliyor ayın ilk 10 günü içerisinde burcunuzda olacak daha sonra yengeç burcunda ardından da aslan burcunda seyrini sürdürecek. Yani ay boyunca 3 tane burç değiştirecek ve bu sizin de hayatınızın gündeminde çok fazla konuların olabileceğini ve hızlı gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Yengeç burcunda bir yeni ayımız olacak. Kova burcunda dolunayımız var ve Jüpiter bu ay balık burcundan ayrılıp tekrar kova burcuna geri dönecek Evet şimdi ayın ilk haftasına bir bakalım özellikle ilk 10 günlük süreci içerisinde Merkür'ün hızlı hareketi her alanda sizi de daha aktif kırıyor zihniniz düşünceleriniz çok hızlı birçok konuyla ilgileniyorsunuz eğitimler olabilir seyahatler olabilir ticari faaliyetlerde çok aktifsiniz e, Mars ve Venüs Aslan burcunda 3. evinizde olacağı için ticari konularda eğitim konularında seyahatlerde e, sizi destekliyor buralarda ee, sosyal hayatımıza göre tabii ki öğrenciyseniz eğitimle ilgili olabilir, kendinize ait bir işiniz varsa ticari faaliyetler olabilir veya kişisel olarak zevk için seyahatleri gündeme getirebilir bu döngü. Ee, ama çok fazla hareketi görüyoruz ve yakın çevrenizdeki kişilerle de diyaloglarınız çok öne çıkıyor. Bu dönemde tabii ki akrabalarla kardeşlerle daha fazla bir arada olabilirsiniz onlarla bağlantılı da bir şeylerle uğraşabilirsiniz özellikle Temmuz'un ilk haftası içerisinde Mars'ın ve Venüs'ün Uranüs ve Satürn'e yapacağı dik açılar zaman zaman çevresel koşullarda ya da yakın çevre ilişkilerimizde kontrol dışı biraz beklemediğimiz durumlara da yol açabilir bunlara karşı daha sakin olmak gerekiyor daha sağduyulu olmak gerekiyor çok fevri davranmamak gerekiyor çok inatçı tutumlardan uzak durmak gerekiyor herhangi bir düşüncenizde ve fikrinizde aşırı ısrarcı inatçı olursanız özellikle bazı çatışma potansiyelleri yakınlarınızla çatışma potansiyelleri oluşabilir Çünkü ayın 10'unda yengeç burcunda yeni ay doğacak bu yeni ay hemen ardından zaten Merkür de yengeç burcuna geçiyor ayın 11'inde ikinci ev yeni ayı e, Temmuz'un özellikle onuyla o 25 arasındaki süreçte parasal kazançlarınız bütçeniz mali durumunuzla ilgili yeni hedefleri ortaya çıkarabilir yeni adımlar atabilirsiniz ve evet, iş hayatınız ve mesleki hayatınızı destekleyebilir bu yeni ay parasal kazançlarınızda yeni adımlar olabilir veya paranızı değerlendirme yönünde bereketli bazı kararlar verebilirsiniz güzel alışverişler olabilir yatırımlar olabilir Özellikle dişi enerjinin de güçlü olması yeni ay kapsamında e, yaptığımız yatırımların e, ya da işle ilgili çalışmalarımızın daha bereketli olabileceğini de işaret ediyor ve kadın figürlerden daha fazla destek alabileceğimizi de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız yeni ay 18 derece yengeçte olacağı için öncü burçlarda yengeç, oğlak, koç ya da terazi burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa... Bireysel etkilerinizde çok güçlü olabilir ama özellikle böyle yerleşimleriniz yoksa bireysel haritanızda yeni ayın etkileri daha hafif olabilir çok da fazla belirgin olmayabilir. Evet yeni ay haftan özellikle ayın onundan sonraki süreci önemli ölçüde etkileyecek. Siz de daha çok para kazanma odaklı olacaksınız. Hayatınızda güvence istiyorsunuz. Maddi manevi kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Ve bu güveni size sunabilecek konularla ilgileneceksiniz bu dönem içerisinde. Ve ayın 24'ünde Kova Burcu'nda dolunayımız var. Kova dolunayı da ayın son haftasını etkileyecek. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası. Yani ayın 21 ile 27 arası etkiler, tesirler çok öne çıkabilir. Bir derece kova burcunda olacak bu e, dolunay e, sizin için aslında dost bir burçta olacağı için keyifli ve etkisi olabilir dokuzuncu evinizde olacak bir dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle bir derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Dolunaylar bir tamamlanma dönemidir. Bu dolunay bir seyahati organize etmenizi sağlayabilir, bir yolculuk gündeme gelebilir. Özellikle biraz daha uzaklar, yurtdışı, uluslararası konuları da hareketlendiriyor. Ancak buralarda bazı engeller de oluşabilir. Çünkü dolunay kendi içerisinde satürn ve Plüton'un etkilerini taşıdığı için bazı engellerle de bizi karşılaştırabilir. Örneğin uluslararası, mesela yurtdışına çıkmak istiyorsunuz, bununla ilgili biraz gecikmeler olabilir. Ee, akademik alanda bazı konular gündeminizde olabilir. Hukuksal alanlarda da etkiler olabilir. Evet, süreçte olan, gündemde olan bir davanın sonuç vermesi de mümkün ama bu sonuçlar belki sizi biraz e, zorlayabilir. Ee, aynı şekilde her türlü bilgi paylaşımı, entelektüel konular, internet, sosyal medya gibi alanlar, basın, yayın işleri, uluslararası alanlarda yaptığınız ticari çalışmalar buralarda da bu Dolunay'ın tesirleri öne çıkabilir Dolunay'ın vereceği farkındalıkla bazı düzenlemeler de yapabilirsiniz ya da bazı hedeflerinizi büyük resmi görerek değiştirebilirsiniz bu süreç içerisinde Evet Dolunay ayın son günlerini özellikle son haftasını şekillendirecek ve Kısa 14 Mayıs'tan itibaren kısa süreliğine balık burcuna geçmiş olan Jüpiter 28 Temmuz'da itibariyle tekrar kova burcuna dönüyor. Jüpiter 18 Ekim'e kadar kova burcunda gerileyecek. Daha sonra 18 Ekim'den itibaren 29 Aralık'a kadar da kova burcunda ilerleyecek. 9. evinizde bir Jüpiter etkisi var. Gerileme döneminde özellikle Nisan ve Mayıs aylarındaki Nisan'ın tümü ve Mayıs'ın ortasına kadar olan süreçte size sunmuş olduğu bazı fırsatlar olabilir bunları tekrar ele almanızı sağlayabilir tam değerlendiremediyseniz ya da yeterince bunu kullanıp içselleştiremediyseniz şimdi o konular tekrar gündeminizde olabilir en fazla Jüpiter nerede size şans sunuyor şu dönemde teknoloji ile ilgili işler işte bilgisayar bilişim sektörü internet sosyal medya gibi alanlarda yapılan çalışmalar Buralarda aktif olabileceğiniz ve fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Hukuksal fırsatlarınız var. Eğitim ve özellikle akademik alanlarda açılımlar olabilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alandaki çalışmalar, uzun seyahatler alanında da yine Jüpiter'in size sunacağı önemli fırsatlar, şanslar olabilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler.